Korona salgınının ortaya çıkması Ocak 2020'de ilk ölüm vakasının tespit edildiği koronavirüs salgını hadislerde detaylı olarak anlatılmış olan Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. 4 ay gibi kısa bir süre içinde Mayıs 2020 itibariyle yaklaşık 3,5 milyon insana bulaştığı tespit edilmiş, 240 bin kişi ise salgın sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam etmektedir. Halen bir tedavi geliştirilememiştir. Altı şey kıyametten önce olur. Sonra çok ölen olur. Sizin içinizde koyunların burunlarından akan ve aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacak İmam Ali radiyallahu an şöyle buyurdu Ey insanlar dikkat edin doğudan ayağını kaldıran bir fitneden önce bana soracaklarınızı sorun o fitne ağzı ve burnu sarmasıyla ezer Emirül Muminin Ali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktardı korkunç katliam Hızlı ölüm ve salgın hastalık olacak. Gökten bir ses, çocuklarından bir şahsın, Mehdi'nin ismini seslenecek. Derken alametler iyice artacak, hatta gördükleri dehşetten dolayı hayatta olan insanlar ölmeyi isteyecek. Helak olan rahatlayacak. Allah'ın hakkında hayır dilediği kişi ise kurtulacak. Sonra çocuklarından biri çıkarak zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzünü, Adalet ve doğrulukla dolduracak. Kıyametten hemen önce Mehdi'nin zuhuru zamanında karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın. Afganistan'ın işgali Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı, Hicri 1400 yılın başlangıcına yani Hz. Mehdi'nin çıkış tarihine denk gelmektedir. Orada altın ve gümüş olmayan hazineler vardır. Rivayetin bu bölümünde de Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri gibi maddi zenginlikler bulunmaktadır. Tozlu dumanlı bir fitne Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek bunu diğerleri takip edecek 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen dünya tarihinin en büyük terör olayları olarak nitelendirilen saldırıların ardından tıpkı hadiste bildirildiği gibi büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır. Azerbaycan işgal edildi. Azerbaycan'dan mutlaka bir ateş çıkacaktır ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak. Böyle bir şey olunca evinizde oturun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde 1400 sene öncesinden verdiği bu haber Azerbaycan işgaline bakmaktadır. 20 Ocak 1990'da Kızıl Ordu tarafından tank ve askeri panzerleri kullanılarak, Bakü'nün tüm giriş noktalarında Rus tanklarının önünü kesen sivil ve silahsız Azerbaycanlı kardeşlerimizin üzerine ateş açılmış Hazar denizindeki Rus donanmasından şehre bombalar yağdırılmıştır.